Efsanelerde yaşayan tarih. Koçkayası Tabiat Parkı. Karadeniz'denliğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Giresun. Adını kirazından, ününü fındığından alır. Ama Karadeniz'in yeşil incisi sadece bunlardan ibaret de değildir. Kültür ve eğlenceyi harmanlayan Onlarca yayla şenliği ve festivale katılmaktır Giresun. Ama onu asıl önemli kılan şey, büyüleyici güzellikteki doğasıdır. Zaten sahip olduğu birbirinden muhteşem dört tabiat farkı da bunu ispatlar niteliktedir. Dereli ilçesindeki Koçkayası Tabiat Parkı daha önceden A tipi Mesire yeriyken, taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz, yemyeşil ormanların, masmavi suların, yüksek tepelerin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikle buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 65 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu Tabiat Parkı'nın Yükseklik ortalaması 1840 metredir. Park alanının en yüksek noktaları arasında 2483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2280 metre yüksekliğindeki Çifteyar Tepesi ve 2200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi sayılabilir. Türkiye'deki 200 e aşkın Tabiat Parkı'ndan biri olan, 350 hektardan daha fazla bir alana yayılan Tabiat Parkı, orman ve mera alanlarından oluşur. Tabiat Parkı adını park alanının kuzeybatı sınırında bulunan Koçkayası Tepesi'nden bu tepeden başlayarak Cımbırtık teresine akan Koçkayası ve Küçük Koçkayası derelerinden ve tepenin eteğine kurulmuş Koçkayası Yaylası'ndan almaktadır. Koçkayası'ndan itibaren yaylacıların kullandığı ve manzaraya hakim olan Kuzgun ve Çatal Kaya ise diğer önemli kayalıklardır. 3 farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu Koçkayası Tabiat Parkı, 64 farklı familyaya ait 136 bitki türüne ve toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'na adını veren derelerinin dışında, park alanının ortasından geçen Karadere, eşsiz güzelliğiyle hayranlık uyandırıcıdır. Karaderi'nin batısında, İçinden patika yolların geçtiği, huzur dolu bir ortam sunan ormanlar bulunmaktadır. Tabiat parkının faunasına baktığımızda iki yaşamları, sürüngenleri, kuşları, memelileri ve balıkları görürüz. Tabiat parkında leylek başta olmak üzere balıkçıl, güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç, ördek dahil 39 familaya ait 104 kuş türü bulunur. Göktepe'nin eteklerinde bulunan ve bozulmadan günümüze gelmiş olan Kırk Harman Kilisesi de görülmesi gereken yerlerdendir. Tabiat Parkı'nın çevresindeki tarihi yapılar içerisinden en ilginç olanıysa şüphesiz 6500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı'dır. 1610 yılında Hacı Abdullah Saade tarafından yapıldığı rivayet edilen duvar, Çıkrık Kapı Yaylası'ndadır. Yaylayı çeviren duvarın üzerinde tek bir kapı bulunur. Bu kapı da çıkrık kapı olarak anılmaktadır. Tabiat parkı Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından günübirlik ya da konaklama amacıyla ziyaret edilir. Özellikle yaz ve kış sezonunda tabiat parkını binlerce kişi konaklama ve günübirlik olarak ziyaret etmektedir. Kümbet yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. Türkiye genelinde yaklaşık binlerce kişinin katıldığı köy dernekleri ve Dereli Belediyesi tarafından Kümbet Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Kümbet Festivali her yıl Temmuz ayında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Eğer şimdi doyasıya gezmek, zirvelerin doruklarından muhteşem manzaraları temaşa etmek ve festivallerinde sevecen insanlarıyla kaynaşmak istiyorsanız, Koçkayası Tabiat Parkı'nın tüm seslerine ve renklerine kulak verin. İşte o zaman hayatı başka bir pencereden huzurla yaşayacaksınız. Hemen şimdi yaylıların zirvesinde efsanelerde yaşayan tarihi keşfedip Koçkayası Tabiat Parkı'na yolculuğa çıkın.